Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün intibah destek videolarına devam edeceğiz bugünkü konumuz agnostizizm olacak ve intibah metoduyla agnostizizmi bir sorgulayacağız fakat videoya başlamadan önce değinilmesi gereken birkaç husus var gerçekten çok önemli çünkü Gerçekten anlaşılmamışız, anlaşılmıyoruz ve en çok yanlış anlaşıldığımız noktalardan biri böyle sanki bir insanla, kişiyle bir problemimiz varmış gibi. İşte bu ateismin gelsin bakayım, şunu şöyle bir hırpalayayım, şunu şöyle bir yeneyim, şöyle bir ezeyim, böyle bir çarpışayım onunla gibi bir algı üretiliyor. Bizim kişilerle, insanlarla, karakterleriyle, oturuşla, kalıcı tipiyle, kılıyla hiçbir problemimiz yok arkadaşlar. Bizim derdimiz fikirle. Bu video için agnostizizm fikriyle ilgileniyoruz biz. Mantıksız, akıl dışı olduğunu savunuyoruz ki bunu birazdan göreceğiz. Dolayısıyla şahıslarla değil, fikirlerle mücadele veriyoruz. Ve bu videolara hazırlanırken, bu fikrin savunucuları kim? Kim daha fazla talep görüyor? Kimin, işte örnek veriyorum Agnostizm videosu için fikrine daha fazla güveniliyor. O kişilerin videolarını sonuna kadar izliyoruz. Bu videolar bir saati 2 saati buluyor ama biz sonuna kadar izleyip acaba ne anlatmaya çalışmış? Örnek veriyorum, başında bir şey söylemiş. Ya bu çok mantıksız. Deyip hurra altına girip işte burası mantıksız sonunu getirmeye gerek yok sen şurada şöyle dedin demiyoruz. Ya belki ben anlamamışımdır. İleride bu fikrini destekleyecek bir şey söylüyordur deyip genel... Ne diyor diye bakıp öyle itirazlarımızı hazırlıyoruz. Dolayısıyla sizden de tabii ki bunu bekliyoruz. Yani hiçbir şekilde eleştiriye açık değilseniz, fikrinizin fanatik savunucusuysanız, yani baktınız kişi ne diyor, acaba bende bir hata olabilir mi? Veya karşı tarafın argümanın tam olarak ne, neye itiraz etmem gerekiyor? Bunu anlamadan, paldır küldür, işte yorumlara gelip, bize ulaşıp, eleştirecek, karalayacaksanız muhtemelen bu konsept size göre değil. Bizler fikri münazaralarda bulunmak istiyoruz. Sizden de ricamız sonuna kadar dinlemeye tahammül edemediğiniz videonun eleştirisini yapmayın arkadaşlar. Çünkü önceki itiraz videolarını izleyenler bilecektir. Bu video konseptleri itiraza açıktır. Yani yorum kısmında bizi eleştirebilirsiniz. İtirazlarımıza itiraz edebilirsiniz. Fikrimize itiraz edebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. WhatsApp'tan bizimle iletişime geçip münazara talebinde bulunabilirsiniz problem yok fakat hep söylüyoruz. Hani şu ön yargıları bir kenara bırakarak dedik ki işte sonunu bile getirmeden hurra dalarak değil veya işte direkt karalayıp alay edip işte büyüklenerek yani büyükleniyorsan özünde fikrin çok kuvvetli olmalı. Zaten biz o fikri tartışıyoruz burada ve onun ispatını istiyoruz. Büyüklenip küçük görmeye gerek yok. Fikrini anlat ve fikrinle bir yere gel. Bunu istiyoruz bir tartışmaya girilecekse. Ama ne yazık ki karalamadan, alaylamadan öteye geçilmiyor. Bunun da zaten bay metot taktiği olduğunu defatle konuştuk. Yine ufak bir değinelim. Sorgulayan, eleştiren, karalayan ama hiçbir şekilde kendi fikrini sorgulatmayan insan böyle agnostisizm sorgulanamaz. Ya niye? Girme oralara ama sen şöylesin biz fikri münazaraya açık eleştirilmeyi kabul edebilen o bilinçli kitleyi arıyoruz. Dolayısıyla videoda neyi savunduğunu bilmiyorsanız izleyemediğiniz videonun tartışmasına girmeyin arkadaşlar. Bu video 4 maddeden 4 itirazdan oluşacak ve muhtemelen yarım saat sürecek. Belki o kadar da sürmeyebilir ve işin sonunda söz agnostizizm cephesine bırakılacak. İsterseniz lafı uzatmadan gelin intibah metoduyla agnostizizmi bir sorgulayalım. Evet ilk olarak agnostizizm nedir ve özünde neyi savunur? Agnostizizm bilinmezcilik diye geçiyor literatürde ama bu bizim bildiğimiz böyle yaygın olan işte bir yaratıcı var mı yok mu tam bilmiyorum ya kafam karışık modu değil. Bilinmezcilik bir yaratıcı asla bilinemez. Asla net bir şekilde ispatlanamaz. Dolayısıyla onu net ispatlayamıyorsak akılla onun için çıkarımlar yapmamız da mantıksız olur. Çünkü yapacağımız her çıkarım bizi yine o zata o yaratıcılığa adıcının tam manasel kavranmasına götürmeyecek. Götürmüyorsa gerek yoktur. Bu akli değildir ve kalben inanan inansın der. Bunu tabi bir örnekle akla yakınlaştıralım. Güneşin... Işığının yansıdığı bir noktada. Agnostizm düşüncesi der ki ya bana bu ışığın yansıdığı yerde güneşin zatını tamamıyla bütün özelliklerini göster ya da sus. Çünkü senin bu ışıktan yapacağın bütün çıkarımlar asla bize güneşi tam manasıyla vermeyecek. Vermiyorsa kafamızda hayal ettiğimiz bir güneşi biz tasavvur edeceğiz. Dolayısıyla o da güneşin kendisi olmayacağından saçma olacak. Der. Yani bizden neyi ister? İşte 15 derece diyelim buraya yansıyan ışığın sıcaklığı. E 15 derece nere? 15 milyon selsüz nere? Sen şimdi 15 derece ile 15 milyon selsüzü kavrayacağını mı zannediyorsun? Asla kavrayamazsın ki evet asla kavrayamazsın. Bu yüzden akıl güneşe yol bulamaz der ve bir nevi çıkarım yapmanızı engeller. Peki bunu yaratıcı için nasıl yapıyor? İşte bir çiçek görüyoruz. Onun şekli, tasarımı, işte içindeki o yaprandaki fotosentezi üreten mekanizması, kokusu, rengi. Baktığın zaman o çiçeğe ya evet bir şekillendiricilik var burada der ve bir çıkarım yapabilirsin. Bir tatlandırıcılık var işte bir koku yerleştirilmiş belli yani var orada. Veya fotosentezi o küçücük sistemin için yapacak bir mekanizma, bir mekanik ilmi orada söz konusu ki buradan bakıp çıkarım yaptın ya o çiçekte bana zatının bütün özelliklerini göster ya da çıkarım yapma. Çünkü çıkarım yaptığın her şey. 15 dereceden 15 milyona gitmeye çalışma. Çünkü asla onu vermeyecek. O zaman çiçekten de yaratıcıya çıkarım yapma. Çünkü asla yaratıcıyı gerçek manada, tam manada vermeyecek der ve çıkarım yapmamıza az önce dediğimiz gibi bir ket vurur bu mantıkla. Ama, ama işte bizim itiraz noktamız burası zaten. Bu yaklaşım bizim bütün hayatımızla çelişir arkadaşlar. Bir agnostik bu fikri yaklaşımıyla ki bence bu bir Fikri yaklaşım değil, engel. Bir zincir. Fikre vurulmuş bir kelepçedir. Bu eğer hayatımıza uygulanırsa asla akıl hiçbir şeye yol bulamaz net manada. Nasıl? Bir arabayı gördünüz. Bu arabanın varlığına bakarak her insanın aklına gelecek kim yaptı sorusu veya nasıl oldu sorusunun cevabı bellidir. Kimse bu noktada tereddüt etmez. Akıl net buna yol bulur. Çünkü o potansiyeli insandan başkasında göremez. Ama asla o arabada insanın zatî özelliklerini göremezsiniz. İşte özleyen, kıskanan, hanımını seven çocuklarına sen ...büyüklere saygı duyan, uyuşturucu kullanan veya kullanmayan... ...ne beleyim yaşı, cinsiyeti, boyu, rengi... ...asla o araba, o ürün zatından size haber vermez. Vermemesi akli olarak yapana bir çıkarım yapmanıza mani değildir. Baktınız, çölün ortasında gidiyorsun, bir fotoğraf makinesi. Gördüğün anda bu herkesin hakkında net bir cevabı uyandırır. Biri, bir insan buradan geçmiş. Dolayısıyla bununla ilgili tereddüde düşmezsin çünkü bu cihazı aklen birine yakıştırırsın. Var mı başkasına yakıştıran? Ama bu cihaz hiçbir şekilde onun sahibi veya üreteni hakkında net, kesin, zati, tam bilgi vermez. Dolayısıyla tam bilgi vermemesi akli çıkarım yapmamıza mani değildir gelmişler. Çok güzel bir sofra hazırlamış anne. Yani şu sonuç hiç çıkaramaz biyognostik. Annem beni seviyor, sevdiği için bu sofrayı hazırlamış. Bir bunu çıkaramaz. İkincisi, bunu annesinin hazırladığını çıkaramaz. Çok güzel. Bu, sofra sofrada annesinin zatı yoktur. sofraya bakıp annesinin onu sevdiğini, ona ilgi gösterdiğini, O şefkat ve beslediğini bu sonuçlarla çıkaramaz. Yani insanın duygularına tercüme bulmasını aynı sizin. Tabii ki. Yani bak sana şöyle söyleyeyim. Bu noktada bu örneği yani gerçekten öyle. Sofraya geldi. Annenin yaptığını görsen bile anneye bir çıkarım yapamazsın agnostik felsefeye göre. Neden? Çok güzel bir şey dedin. Çünkü annenin o bütün özellikleri sofrada yok. Bak çok güzel bir arkadaşım. Bunu hani yeni yeni agnostik felsefeyi anlamaya çalışan, yeni böyle agnostik olan arkadaşlar onlara bir sözüm yok ama ben bu işin savunucusuyum. Agnostizm bunu savunur diyen bir arkadaşın gerçekten bunu kabullenmesi gerek. Bak bu bir baskı değil. Çünkü şu cümle aynen benim izlediğim bir videodan alıntı. Kişi isim vermeyeceğim. Diyor ki ben öldüm. Karşımda da beni yap Gördüm. Yani biri var ben yaratıcıyım diyor. Ben yine de onun benim yaratıcım olduğuna inanmam. İnanamam çünkü yine de görsem bile yaparken yine bu özellikler tam manasıyla. Onun zatı bütün kavrama bütün o sonsuzluğu bende tam manasıyla yok. Sonsuzluğu bende yoksa bütün o potansiyeli bende yoksa ben görsem bile inanmam. Ha benden daha üstün biridir ama ona göre tanrım olduğu anlamına gelmez diyor. Bak gerçek bir agnostik gerçekten bunu savunuyor, savunur. Geldik anne örneğine gördün. Anne koyuyor ya, anne işte ya bunu neyini tartışıyoruz dersin ama o sofrada, dizaynında, yemeğin tadında, annenin zatındaki işte bütün özellikler veya bütün mahareti var mı? Asla yok. O zaman şunu demeli samimi bir agnostik. Bu sofraya bakıp insan mı yaptığını yapmadığını bilemeyiz. Bak bunu gerçekten söylemeli. Çünkü hani hatırlayın bu zerre, güneşe tam işaret etmiyor. Bu çiçek Allah'ın tam manası tanıtımını sağlamaz. Veya bu insan tam manası Allah'ın ilmini, gücünü, kudretini, sonsuzluğunu gösterir mi? Göstermez. Allah'ın bütün son noktası ben miyim? Hayır değilim. O zaman çıkarım yapmaya gerek yok çünkü son noktayı bulamıyoruz der ve keser. Ama biz ne diyoruz? Bu bütün hayatımızla çelişir. Zatını bir şeyde tam manası görmemize gerek yoktur. Akıl yine de bu çıkarımı yapabilecek potansiyeldedir. Çok kolaydır bu ama bir engel vurmazsanız. Neyse birinin şey yaptığını bilir yani Tabii ki yani bunu yapan ya e bu bir yapım bir maharete ihtiyaç duymuş. Annenin bütün şefkati sofrada mı? Değil. Tamasa bütün sevgisi, duygusu belki canını verir senin için. Ama sofrada değil. Aya e o zaman ben tam kavrayamıyorsam. Annenin şefkati Yoktur gibi çıkarım yapamazsın. Şevgadini bilemeyiz. Tanımaya gerek yoktur. Kenarda dursun diyemezsin. Zaten İslam. O zaman buna girelim. Zaten İslam'ın savunduğu şey de aslında budur. Bir yaratıcının ispatı yapılabilir. Akli çıkarımlarla. Ama zatını tam manasıyla kimse anlayamaz. Bak biz bunu savunuyoruz. Neden? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından önce aynen şu cümleleri kullanır. Ya Rab ben seni hakkıyla tanıyamadım ve sana hakkıyla kulluk edemedim. Der. Ve bir Müslüman cennetin dahi sınırı olmadığına iman eder. Yani lezzetlerde, hazları devamlı üzerine eklediğin, sıkılmadığın bir yere iman edersin ki Allah cennetten daha büyük bir nimettir. Şu hadisle cennetin bin sene hayatı Cenab-ı görmenin bir saatine karşılık gelir. O zaman cenneti sınırlanmayan bir Allah'ın zatını tabii ki de sınırlayıp tamam ben gördüm tanıdım diyemeyiz. Bunu güneş örneğiyle de yine daha net oturtabiliriz. Az önce verdim diye hatırlıyorum. Zatından gelen, güneşin kendinden kopup gelen o ışık, ışın gözüne vurduğu zaman asla zatındaki gibi kalmaz. Artık numuneleşir. Yani tabiri caizse affedersiniz dığdısının dığdısı olur artık. Değil mi? Ne oldu? O gelen ışık birçok özelliğini, şiddetini, hararetini her şeyini yitirdi. Zatından bir parça kopup gelse gözüme, bırak gözümü belki dedik ya 160 metre veya kilometrelik bir alanı belki yakıp kavurur. Dolayısıyla zatıyla alakası yok o ışının. E, zatının doğru düzgün hiçbir potansiy seninle göstermeyen bir ışığı görünce göz bu gördüğüm güneştir diyemez. Tam manası ben güneşi görüyorum diyemezsin çünkü gözüne vuran belli. E sen de gittin cennetten Cenab-ı Hakk'ı gördün. Tam manası Cenab-ı Hakk'ı görsen bile kavrayamazsın. Ve bu asla bir eksiklik falan değildir. Yani devamlı tanımaya, tanıdıkça tanımaya meyil ettiğiniz birisi size tam aksine eksikliği değil hayreti uyandırır. Yani annenizin o şefkatini tam manası sofrada göremezsiniz ama oradan sevgide bir yol açılır. Daha fazla şefkat gerektiren işler yaptıkça sevginiz kat ve kat artar. Güneş ya çok sıcak işte 15 derece böyleyse e ben 150 dereceyi kaldıramazsam şu bedenle. Ya acaba 15 milyon nasıldır dediğiniz zaman asla kavrayamazsınız ama bu sizdeki onu olan hayreti arttırır. Ona olan iştahınızı, hayranlığınızı arttırır. Dolayısıyla bir insan cennetten daha büyük hayranlık duyacağı bir şey varsa o da Allah'ın kendisidir. Çünkü Allah hiçbir zaman sınırlanmaz ve devamlı aslında hayreti arttırır. Ama sen akıl son noktasına ulaşamaz. O yüzden yol çıkaramayız mantığını uygularsan ki hiçbir noktada bunu uygulamıyoruz. O zaman tam aksine anne getirdi sofrayı. Ne olur? Anne ben seni buradan zatını çıkaramıyorum. Ne teşekkür edersin, ne onu sevebilirsin. Lankörlük çıkar. Lankörlük çıkar. Ortaya. Çünkü annenin zatı dedik ya sofrada asla olamaz. Ama o çıkarımı kapattığın zaman agnostik felsefeyle nankörlük çıkar. Veya hiçbir şekilde teşekkür bir kere oradan çıkmaz. Dolayısıyla İslam zaten zatı tam maalesef kavranamayana iman eder. Agnostik felsefenin bu noktası aslında bir nevi İslam'da var. Zatını asla anlayamayız. Ama akıl ve kalpli ona o çıkarımı yapa yapa yapa gideriz. Ve bu <gülüyor> sonsuza kadar bizi asla usandırmaz. İnsanın belki kalbinin aradığı da budur yani. Bırakın Allah'ın zatını... Adam, ...değil cennette, cennette Rahman isminin bile tam manasıyla hakkını veremeyiz. Cennette tamam. de veremezsin. Ya Allah gittin, Cenab-ı Hakk'ı gördün, az önce güneş örneği gibi. Yine güneşi kavradın mı tam manasıyla? Görsen de kavrayamazsın. Bu ne yapar? İnsan da hayreti uyandırır. Eğer akli çıkarıma izin verirsen ama. Vermezsen, engel vurursan bu de az önceki etkenlere sebep olur. Tabi şu noktaya değinmek lazım. Bu ehli sünnet inancına göre böyle. Yani zatını Peygamber Efendimizin dahi net kavradım diyemediği zattır Allah. Ama şöyle kollar var. Vahdetü'ş şuhut, vahdetü'l vücut. Yani her şey Allah'tır veya her gördüğüm veya ben her şey Allah'tır diyen bir görüş var ama ehli sünnet bunu kabul etmiyor. Muhiddine Arabi Hazretleri mesela enel hak ben Allah'ım ben hakkım demiş çünkü bütün varlığın ondan başkasına ait olmayacağını söylemiş fakat aldanmış diyor İslam alimleri nasıl Allah'tandır Allah değildir o tecelli güneştendir güneş değildir dolayısıyla bu gördüğümüz her şey onun zatından gelir ama zatı değildir der ve muhiddin Arabi Hazretleri dahi bizi anlamayan eserlerimizi okumasın der. Çünkü bu halet bir nevi sarhoşluğa vurulur. Yani de sarhoş bir adamın ağzından çıkan cümlelere kıymet çok verilmez. Sarhoştur denir. Onlar da aşk sarhoş oldu. Bu yüzden böyle söylüyorlar denir. Fakat ehli Sünnet bunu kabul etmez. Dolayısıyla gördüğümüz hiçbir şey Allah'ın zatını bize ispat etmez. Zatındaki potansiyel hiçbir şeyde yoktur ama akıl onun zatına buradan yol bulabilir. Güneşin zatı yansıdığı hiçbir şeyde olamaz. Yoktur. Hatta bunu anlamamız dahi bizim için şu an imkansız ama her şeyden o yansıdığı her şeyden sıcaklıktan Güneşin zatına yol bulabiliriz diyoruz. Ve bu noktada... Tabii ki itiraz ediyoruz. Diyoruz ki eğer bir agnostik samimi ise gördüğümüz her şeye bakıp bilemeyiz demek zorundadır. Bu işte tesbihi masanın üzerinde her şey var. Tesbihi baktın kim yaptı? Akıl net bir karar verdi değil mi? Agnostik felsefeye göre bu net kararı veremez. Akıl net bir şekilde bunu kavrayamaz ve şunu der. İnsan olabilir, ona yakındırıyor ama bilemeyiz. Çünkü tespihte insanın bütün o özellikleri asla bulunamaz. Tespiye bakarak da insanın bütün özelliklerini asla bulamayız. Olay basit diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben hayır gerçekten de evet işte çölde yürürken bir iğne görsem, eve girdim bilgisayarı açık görsem, sofrayı kurulmuş görsem, bir kamerayı görsem, bir arabayı görsem asla net bir şekilde insana kanaat getirmem zaten. Aklımda hep bir bilinmezlik vardır ve aslında insana da buradan aklı çıkarım yapmak, ona gitmek mantıksızdır deyip kabul edebiliyorsa bunu kendine ispat edebiliyorsa evet aynı kuralı yaratıcı için de kullanalım. Ama her şeyde bu çıkarımı yapıp yaratıcıya gelince bir Kilit vuruyorsak, bir kelepçe vuruyorsak bu asla adil değildir, haksızlıktır. Bırakan insanlar özgürce çıkarım yapabilsin. Bu yüzden inanmak sadece kalbin değil, aklın da yapabileceği bir iştir. Akıl Allah'a bir yol bulabilir. Bu noktada ikinci bir husus, sınırlıdan sınırsıza yol bulunamaz. Mantığı işte bir şey sınırlıysa sonsuzu asla anlayamaz ama anlayamıyorsa o zaman o kavrama girmemek lazım mantığı. Bu bizim matematik ilmimizde, matematikteki sonsuzu kavramımızla dahi çelişir. Bir sayı doğrusu sınırlı birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde sayılar var. Biz yıllardır bunu kabul ettik ve kabul edeceğiz. Bu sayı doğrusu ok sonsuza kadar gidebilir. Eksi sonsuza kadar da. Gidebilir. Nereden anlıyoruz bunu? Sınırlı sayıları yan yana koyuyoruz ve bunları hiç hız kesmeyecek şekilde koymaya devam etsek hatta bütün insanların ömürlerini uç uca eklesek ve biri öldükten sonra diğeri de yazmaya devam etse asla sonsuza erişemeyiz. Ama bu gidişattan bunun sonsuza gideceği çıkarımını yapabiliriz. Sayıları kavrayabiliriz ama asla sonsuzu kavrayamayız. Kavrayamamamız oraya bir çıkarım yapmamıza engel değildir. Matematikte bu limittir artık integraldir. Çok fazla kullanılıyor zaten. Olduğunu net bilirsin. Ama tam manası kavrayamazsın. Evet. Olduğunu net bilirsin. Ol evet vardır. Bu çıkarım çok büyüktür. Bir çıkarım yaparsın ama asla onu net anlayamazsın. Zaten anlarsan o sonsuz olmaz. Hani sonsuz nedir? Bana bir sayıyla anlat. Sayıyla anlatırsam o sonsuz olmaz. Ama bütün insanlar ucuca dedik ya yazsalar. Sayıları yazmaya devam etse. 1000, 1001, 1002, 1003 öldüm. 1004, 1005, 1006, 1007 yazıyorsun yazıyorsun. 1 bir milyar, 1 bir milyar 1, 1 milyar 2 yazıyorsun. Bitiremeyiz. Ama bu bizim bir sınırımızın olması, bunun bitmediği gerçeğini ortadan kaldırır mı? Bizim şefkatimizin bir sınırı var, senin de var, senin de var ama uçucu eklediğin zaman azdan bir şefkat verilmiş. İşte bir güç, benim işte masayı kaldırma gücüm var. E senin de bir gücün var, onun da bir gücü var. Evler yapıyoruz, arsalar. E dünya dönüyor, dünya küçük bir nokta galakside, galaksideki yıldızlar dönüyor. E galaksimiz 100 milyar gezegenle işte Samanyolu galaksisindeki diğer galaksilerden sadece küçük bir kısmı. E diğer gezegenler diğer... Abi ne kadar büyük bir iş dönüyor. Oradaki bütün potansiyel yine anlamadık. Ama onun anlamasak bile oradaki potansiyelini inkar etmemiz anlamına gelmez. Bunun ucunun bucağının sadece bu evrenle sınırlama gideceği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Yani sınır evet belli bir noktaya kaldırır ama sonsuz kavramını yok etmez. Sınırlı işler sonsuzu anlamamızda matematikte olduğu gibi diğer işlerle kıyas yaparak bir aracı oluyor olabilir. İkinci itiraz noktamızsa şu olacak. Ee, hep gördüğümüz işte İslam dinler ölüme bir şekilde çözüm arar. Hiç olmasa bir çözüm iddiası vardır. Fakat bu noktada dinleri değerlendirirken işte bir agnostik deyiz, değil sadece ateist deyiz. Ya bunlar hep dinler ihtiyaçtan işte ölüme çaresizlikten ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır gibi bir yaklaşım var. Yani sanki bu basitmiş gibi. Yıllardan anlamadığım nokta ise şu. Yani bunu deyince şu an ne çürüdü? Veya ölüm ciddiyeti mi ortadan kalktı? Nasıl bir ispat aldık ben hala çözemedim. Yani su ya içiyor ama ihtiyacından içiyor. E, evet bu şu an bunu basitse almamız gerektiği anlamına mı gelir? Yoksa ne bileyim bu olayı saçma bir hale mi sokar? Evet ihtiyacım var ve almalıyım. Garip olan ne deriz değil mi? Ya da işte acıktın ya ihtiyacından ekmek peşinde kovalıyor. E ne yani Şimdi çalışmayalım yani bu iş saçma mı oldu? Gidip rızkımızı kovalamayalım yani ne demeye? Basite alınca bunu mu çıkarmalıyız? İşte ölüm ihtiyaçtan evet ihtiyacım var ve bunu çözmem lazım. Buna da çözümü ne agnostik velsefe ne deizm ne ateizm hiçbirisi vermiyor ki intiba 3. bölümde tam da bunu açıklıyoruz. Soruya bir çözümün yoksa soruyu kapatırsın. Şıklar bunu çözmüyorsa soruyla yüzleşmek istemezsin. Ölüm çözümü yoksa ne yapacaksın? Ölümü kapatacaksın, basite alacaksın, alaylayacaksın. Ama bu ne yazık ki bizim bütün hayatımıza çeliş arkadaşlar bu noktada bizim itirazımız şu basit söylem çözülmesi çok gerekli değilse bir insan ay sonu kirayı, yediği yemeği, çocuğunun hastalığını, annem hastaneye yattı, ömrünü biraz daha uzatayım diye hastaneye yaptığı masrafları, kafasına taktığı şu dünyadaki bütün dertleri dert edinmediğini ispat etmek zorundadır. Yani bana silah çekseler, vursalar ben üzülmem, canım yanmaz diyen bir adam küçücük bir iğneden böyle bir ufak bir cimciklemeden korkuyorsa sözleriyle çelişir. Bundan bile korkuyorsan bundan hayli ile korkarsın mantığı çıkar. E korkma bundan madem göster bize bunu. Yani hastanelerimiz bile o kadar uğraşımız, çabalarımız bile bizim şu işi yani ömür uzatmak için biraz daha bir sene daha yaşasın, üç sene, beş sene daha benimle kalsın. En büyük masraf oraya yapılıyor. Çelişiyor. Bu basite almalarımızla çelişiyor. Bizim istediğimizde zaten o zaman ciddiyetini şu hayatında bir görelim. Üzerine ceket bile giymemesi lazım. Soğuğa bir çözüm. Ayağı kar yağdı bot bir çözüm. Yolda gidiyorsun kulaklık. İşte daha iyi rahat dinleyelim bir çözüm. İşte hastane özün hastane bir çözüm. Her şeye çözüm arıyorsun değil mi? Her noktaya ulaşıma. Bir çözüm. Her sıkıntına çözüm arıyorsun. Bir problem olarak görüyorsun onu. Ölüm, çözüme gerek yok. Yalnız söylüyorsun. Delil, hayatın. Ölüm, hepsinden daha büyük bir problem. Acıkmandan, susamandan bile daha büyük bir problem. Ölünde duruyor. E, ya ölüme basite alacaksan, bunları da basite al. Göster bize hayatında. Yok, bunlar ciddiyse, bırak da ölüme çözüm arayalım. Ölüme çare arayan insanlara basite alıyorsun küçük görüyorsun. Ama bak şurada bir çelişki doğuyor. Sen, ölümü biraz daha geciktirmeye çalışan insanlara Topumu en zeki adamı olarak görüyorsun. En üstü tatıya koyuyorsun o adamı. Niye? Çünkü ölümü biraz daha geciktirmeye çalışıyor bu adamı. Bu problemine bir adım daha seni yaklaştırıyor yani problemini çözmen için. Bu adamın topunun en zekilere, ünvanlar veriyorsun. Ama ölüme çare alayan insana da aptal muamelesi çekiyorsunuz. Kendisiyle yani. Evet. Yani bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'ın da konumunu aslında ölüme çözüm buluyorsa, onu gelecek bölümlerde ispatlayacağız. Bir tohum kadar kolay. Bir doktordan daha baş yapılması gerekiyor. Çoban biri eğer çözümü vermişse. Peki bitiyor mu? Çok. azında ben gerçekten video çok uzasın istemiyorum. Ama bu itirazı da yapmak zorundayız. Ateizm sen bir sus videomuzda bu itirazı yaptık. Agnostik felsefe ile ateizm burada birbirine çok yakın. Onlar da varlığı şimdi açıklayacağımız sebeplerle açıklıyorlar. Dolayısıyla ateizm kesimden istediğimiz ispatı bir agnostik arkadaştan da tabii ki isteyeceğiz bu yüzden. Üçüncü itirazımız. Bir kişi yaratıcının varlığına ulaşılamaz veya vardır veya yoktur veya ispatlanana kadar ben yok kabul ederim dese bile ortak bir payda var. Arkadaşlar ney bu? Varlığı varlığın kendisiyle izah ettiğimiz gerçeği. Doğru mu? Bunun dışına ben çıkan çok bir ateist, agnostik deist görmedim yani. Nasıl? Bilim ve evrim çatısı altında bir yaratıcı bu işleri çekip çevirmiyorsa bilim ve evrim çatısı altında bu işleri madde, varlığın kendisi tabii ki yapabilir. Anlayış hakim. Biliyorum bunu daha önceki videolarda izah ettik. Yine oraya edeceğim ama küçük bir izah şart. Işık kaynağını reddettiğimiz an işte veya belirsizdir artık buna ne isim takarsanız. Şuradaki ışığın varlığını kalemin ışığın yansıdığı şeyin kendisiyle izah etmek zorunda kalırsınız. Dikkat edin kainata. Bir yaratıcıya yok dediniz. Bilemeyiz dediniz. İşte şu ana kadar tam alamadım dediniz. Tüm bu dönen işleri neyle açıklarsınız? Evrim bize bu işleri neyle açıklar? Bilim bize bu işleri neyle açıklar? Maddenin Kendisiyle. İşte buraya itiraz ediyoruz ve diyoruz ki insanın dahi yapacak potansiyelinin olmadığı kendi varlığı gözünün gördüğü bir güneş drondan daha öte bir sistem. Bir sinek yani onun o duygu, tek kanat sistemi, göz sistemi, içindeki o hisleri bu teknolojiye daha gelmedik. Buralar tartışmaya kapalıdır diye düşünüyorum ama gelmedik ne yazık ki. Bundaki bu potansiyeli neyle izah ediyorsun? İşte bilim bunu açıkladı. Neyi açıkladı? Atom, hücre, tabiat, yasa, enerji. Bütün bunlarla bir şekilde izah etmeye çalışıyor. İşte itiraz da tam burada geliyor. İnsanda olmayan bu potansiyel maddenin kendisinde var mı? Varsa ...gördüğümüz bu maddede evrenin herhangi bir noktasında bunun ispatını istiyoruz. Arkadaşlar, bu kadar. Bir yaratıcının varlığı bilinir ya da bilinmez. Benim umurumda değil demek. Hep bir ispat değil çünkü şu anda işler gerçekleşiyor, olaylar gerçekleşiyor. Tabii ki. Sen umurunda olmadığını söyleyerek... Yani şöyle işte Big Bang'i daha çözemedik falan işte insan ilk yaşam nasıl başladı falan bunu çözemedik. Hayır şu an bilimin çözdüğü, varlığını izah ettiği hiçbir şey yok. Bak bu noktada da ben şeyim. Bir nokta varsa ben yine kabulüm. İddiamı geri çekmeye hazırım. Bir nokta. Ney? Örnek veriyorum işte. E, su içtim. Bu bende hayata dönüştü. Her defasında içtim hayata dönüştü. Ayrıca hayata veren su işte özüne in, molekül işte atom vesaire. Hayır. Her defasında sudan sonra hayata kavuşman suyun bunu yapacağını ispatlamaz. Çünkü suyun özünde bu potansiyel yoktur. Suyun kendi hayat yoktur değil mi? İnsan alıp kendi canından, can var bak, alıp kendi canından buna bir çıkarıp hayat veremezken hayatsız bir su vücuduma girip kendinde olmayanı zaten bana veremez. Hayatsız su beni hayatlandıramaz. Oksijen atomu içinde bu geçerli. E ne oldu bilim? Sıralamayı bana gösterir. Su içersen hayatta kalırsın ama suyun sana nasıl hayat verdiğini bilmiyoruz. Bu potansiyel su da yok ki. Oksijen her şeklinde hayatta kalırsın ama oksijen bunu nasıl verdiğini biz bilmiyoruz. Şu an biz sana sıralamayı söyledik. Oksijen bunu yapamaz özünde demesi lazım. Her gaza bastığında araba gidiyor. Tamam da her gaza bastığında araba gidiyor. Basmanla gitmiyorsa bu sistemi ilerleme potansiyelini oraya o pedal koyamaz. Pedalla belki o konulur demek daha mantıklıdır. Her tuşa bastığında bilgisayar açılıyor, basmazsan açılmıyor. E o zaman bütün bu sistemi üreten, oluşturan, o gördüğün sistemi, ekrandaki görüntüyü ortaya koyan Tuştur dersen adama gülerler. Tuşta bu potansiyel yok çünkü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bilim bize tuşa her defasında basınca ekran geldi. E o zaman basınca geliyor. Ha, tamam ne olduğunu anlattı bize burada. E peki nasıl geldi bu ekran? Valla onu bilmiyoruz. Tuşta bu potansiyel göremiyoruz şu an. E ne ile açıkacağız? Ha, belki tuşla bu işi harekete geçirip bunu görmeni sağlayan bir mühendis mantıklı. Pedalla basınca gitmeni sağlayan bir mühendis mantıklı. Suyla bu işi yapacak potansiyelde insan ötesi bir işi yapacak potansiyelde biri mantıklı. Bu. Hayır. Bilim bunu açıkladı. tam nasıl yaptığının maddede bu potansiyelin ispatını yaptığın eyvallah. İnsan ötesi bir iş dönüyor bu arada. Bunu atlamamak gerekiyor. Eyvallah diyoruz. Bu da üçüncü itiraz noktamız. Maddedeki ve enerjideki insan ötesi potansiyelin ispatını istiyoruz. Dördüncü itiraz noktamız. İyi nedir? Kötü nedir? İşte bence böyledir. Yaratıcı bence burada böyle yapmıştır. İşte bence yaratıcı bilinebilir bilinemez. İşte sevebilir sevemez öfkeler öfkelenemez. İnsan hep çıkarımlarını ya kendine göre ya da kendi gibi beşere göre veya evrende gördüklerine göre yapar. Biz buraya da itiraz ediyoruz ve diyoruz ki ne kendisi ne diğer insanlar ne evrenin bizati kendisi insana kılavuz olacak potansiyelde değildir. Eğer bu potansiyeldeyse bunun ispatını istiyoruz ki deizm Sen bir sus videomuzda bunu uzun uzun anlattık ama burada kısaca değinelim. Telefon örneğimiz var. Telefon örneğiyle ne yapıyoruz? İşte bu telefonun kılavuzunu nasıl kullanacağı ile ilgili kararı kim verir? Kim verir? İşte biz verebilir miyiz? Kameranın arkasındaki siz veya ben veremeyiz. Bu potansiyel bizde bile yok bizden öte üretici firma verir. Bu da hemfikiriz. Ama şu daha net değil mi? Biz bile yapamıyorsak telefonun kendisi kendiyle ilgili kararları hiç veremez. Çünkü kendisinin cahilidir. İşte bu noktada telefonla insan arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü insan da üretilmiştir ve kendisinin cahilidir. Arkadaşlar niye? Bakın işte... Hayal, akıl, ruh, hissiyat, rüya alemi buralara girmeyelim. Maddemizin %30'unu %40'ını hatta bedenimizin değil beynimizin %30'unu %40'ını daha çözemedik biz. Maddemizde bu olduk. Daha maddemizi analiz edememişken. Maddemizin cahiliyken nasıl olur da bu bedenle ilgili doğru kararı biz verebiliriz? Eğer yaratıcıya gerek yoksa, yaratıcı bize kılavuz yazmıyorsa, yazamazsa veya yazmamışsa ne dersiniz deyin. Kılavuzu biz yazarız. Doğaya bakarak da biz yazarız, insanlardan çıkarım yaparak da biz yazarız, okuruz bir kitabı yine biz yazarız. Biz de diyoruz ki neye bakarsan bak ne sen ne evrende herhangi bir noktada kendini tam manasıyla çözecek bir potansiyel yoktur. %30'unu bile anlayacak potansiyel yoktur. Bu yüzden insanın kılavuzu insanın kendisi olamaz. Bir agnostik de bir deist gibi dinleri reddettiği için, kabul etmediği için, olabilir veya olamaz dediği için kuralları bizim koyacak potansiyelde olduğumuzun ispatını vermesi gerekiyor. Bu kadar. Yani sorular, istenilen şeyler özünde çok zor değil yani bunu vereceksin. Yorumlarda gelip çok farklı noktalara gitmeye gerek yok. Yani biz etme, onlara zaten saymıyorum yani küfür evet. yediğimiz hakaret binibin bin para. Yani velhasıl bu video konseptleri bilinçli itirazlarımıza cevap verecek fikrini eleştireye açık bir kitle için çekildiğini zaten belirtmiştik. O yüzden şöyle itirazlarımızı yenileyelim ve bitirelim. İlk noktada ne dedik? Agnostizizm için tamamını bilmemek bir şeyin varlığına şüphe getirmez. Çünkü numuneden insan çıkarımlar yapabilir. Güneşin zerresinden, güneşin sıcaklığı ve ışığı ile ilgili tam bir çıkarım yapamasak bile varlığını çıkarabilir. Onu tanıyabiliriz. Arabaya bakar, tam bilmesek bile insanı bulabiliriz. Varlığa, numunelerine bakarak da bir yaratıcı ile ilgili fikir sahibi olabiliriz. Bu onun varlığına şüphe getirmez dedik. Eğer getirir diyorsak bütün hayatımızdaki çıkarımlarla bu çelişir. Aynı şeyi bu hayatımızda da görmek istiyoruz. Aklen. Dedik ve bitirdik. İkinci itiraz noktamız, ölümü basit almak, dinlerin çözüm iddialarını basit almak. Bu da bütün hayatımızda çelişir çünkü dert edindiğimiz her şeyi hastaneye yaptığımız yatırımlar bir doktora biraz daha ömrümüzü uzatmamıza vesile olduğu için minnet duymak, bütün bunlar yeme içme, bu küçük ölüme nazaran dertler ölümün daha büyük bir problem olduğunu gösterir. Yok değil yani içinse bunların dert olmayacağını yaşayarak dertsizlikleriyle göstermelerini istiyoruz dedik. Üçüncü olarak maddede bu işleri yapacak potansiyel yoktur. Bilim ve evrim çatısı altında maddeye ve enerjiye insan ötesi bir potansiyel verilmektedir dedik. Bilim adamları bizler araştırmalarımız hep evrene özenme üzerine kurulu. Bütün teknolojimiz evreni gözlemleyerek, onu taklit etmeye çalışarak neredeyse üretiliyor. Dolayısıyla bunlar bizim çok ötemizde o halde bunları oluşturan, bilimin ve evrimin özünde savunduğu, maddede, atomda, enerjide, tabiatın kendisinde bu potansiyel yoktur. Varsa ispatını istiyoruz dedik. Ve son olarak da yaratıcıyla ilgili veya işte kendi kararlarımızla ilgili bizim konuşmaya potansiyelimiz yok. Kendimizin cahiliyiz. Bırakalım da yaratıcının kendisi konuşsun. Kendisini bırakalım da yaratıcının kendisi tanıtsın dedik. Bu yüzden bu potansiyelin de varsa ispatını istedik ve... Bitirdik. Dolayısıyla umursamamak, karalamak, üstten bakmak, alay etmek, bir şekilde yanlışlamak, karalamak hiç kimseyi ispatlamaz. Çok açık, net diye düşünüyorum. Bu dört noktanın izahını yapmadan, itirazımıza cevap vermeden agnostizizm, sen bir sus.